Bu sorumuzda, bir bant sistemi Bant sisteminin üzerinden 3 adet parça 3 farklı tipte öyle söyleyeyim parçamız gidiyor Bunlardan bir tanesi 3 metrelik, diğeri 4 metrelik, diğeri 5 metrelik bir tahta parçası Bunlar karışık olarak buradaki bir yükleme noktasında bir magazinde duruyorlar, Tamam mı? Bu magazinde aşağı seviyesinde banttan düşen bir yerde silinir bu bantın üstüne düşüyor Yandan buluyor, bantın üstüne düşüyor Banttan ilerliyor bu parça. İlk gören sensör s sensörü. s sensörü malzemenin boyunu ölçmek için kullandığımız bir sensör. Benim bantım benim bantım 5 metre bölü saniye bir hızla hareket ediyor. Yani saniyede e, düzeltiyorum 0.5 metre yani 50 santimlik. E, saniyede yarım metrelik hızla hareket eden bir bantım ve ben bunun hızının sabit olduğunu ve saniyede ne kadar hareket ettiğini biliyorsam bu sensörün ne kadar aktif kalacağı ne kadar parçayı göreceği boyla orantılıdır öyle değil mi? bu bana boy söylüyor bu parçanın 3 metre, 4 metre veya 5 metre Bunu söylemiş olduğum boya göre eğer kısa boysa parça buradaki eski sensörünü gördüğünü buluyor parça orta boysa 4 metre ise Burada S3 sensörü gördüğünde duruyor BAM Burada S4 sensörü gördüğünde BAM duruyor Eğer büyük olursa Ve daha sonra durduğu zaman Örneğin burada durduysa S2'de durduysa bu silindirin s 3te ee, durduysa bu silindirin s 4te durduysa da En son ki silindirin parçayı işte buradaki ee, Yükleme noktaları da atıyor Yani ne yapıyorum karışık olan Parçaları yani ben aslında burada boylarına göre ayırıyor. Sistemin üstüne kurulur. Tamam mı? Ee, bunu farklı yöntemlerle, daha pratik, daha farklı ürünlerle çözebiliriz. Tamam mı? Ama burada önemli olan bizim piyasi ne? Bu şekilde akıl oyunları veya akıl veya mantığımızı yürüterek bir şeyleri çözebilmemiz. Hatta biliyorum. Yani bana böyle bir proje gelsinler, gerçi de ben şu şekilde çözmem. Farklı ürünlerle çözebiliriz. Anlaşıldı mı? Yani enkoler bir tane servo motor koyarsınız veya enkoler koyarsınız, işte e, onun bilgisini alırsınız ama Siz ne diğer sayıcıyı biliyorsunuz veya e, ne de servo sistemleri biliyorsunuz Bak bildiğimiz konuklarla bunu nasıl yapabiliriz? Şu an üzerinde durduğumuz şey bu. E, buradaki S1 sensörü parçaya gördüğü anda bir zaman öresini devreye sokmam lazım. Öyle değil mi? Niye? Eğer bantıl, sabitse yani saniyede yarım metre şeklinde gidiyorsa bu parça üç metrelik bir parçam binip altı saniyede dört metrelik bir parçam sekiz saniyede beş metrelik bir parça on saniyede sensör altından geçecektir. İntice dayanlar daha hafta olmaz mı? Geleceğiz ona. Tamam mı? Şu an neyi buldum ben bir e, zamana bağlı olarak boy oranını buldum. Şimdi Başlangıç kurduğum girmeden önce e, onlar başlangıç kurduğum işlemlerini yaptırmak veya küçük işlemleri yaptırmak bir program üzerinde kolay. Önce şu seçim işini bir yaptıralım. Tamam mı? Espir parçayı gördüyse Espir parçayı gördüyse bir tane zaman görevi çalıştırırsın. F37 Son zaman göre bu. Parçayı çalıştırmaya başlarım. Parçayı gördüğümüzde Parçayı gördüğünüzde benim ilk kabulüm parça kısa. Tamam mı? Benim parçayı gördüğünde, gördüğümde, şey, sensörün parçayı gördüğünde benim ilk kabulüm parça kısa. Zaman uzadıkça, parçayı ne yapıyorum ben? Büyük olarak kabul ediyorum. O zaman Espir sensörün devamlı ee, set basmasın diye her konta ayrı kullanıyorum. Yani de, Setlerini merkez bir nokta sıfır Bu ne? Parça en küçük bana habilirer yardım yüreği. Bu diyor ki, parça en küçük kabulüyle başlıyorum önce işe. Tamam mı? sonra T35'in başlangıç koyuyorum. T35'i büyütüyorum. İntişer altı saniyenin çarpı kaçtır? 60, 80, yüzdür. Eğer diyoruz, kero ile 3 metreden büyükse, yani altmıştan 60. büyükse altmıştan büyükse şeyi setle diyor. Merger bir noktayı setle diyor. Bu bana neyini belirtiyor? Ara boyu belirtiyor. Tamam mı? Ama az önce küçük boyu da setlemiştim ben. Öyle değil mi? O zaman diyorum ki ben <gülüyor> Pardon, şunu düzeltiyorum. 1.5 küçük boyda vezetle, vezetleriyle merkez 1.0. Şimdi ne oldu? Parçayı ben zamaya 60 m olduğunu kabul ettiğim anda parça ikinci boyaya geçti. Öyle değil mi? Ve bir öncekiyi kabul ettiğim boyu vezetledim. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Parça uzun sürmeye devam ediyor parçayı. Geldi. T32 dedim. Büyük İndice Ne var? Bir sonraki ilk boy 60 karşılaştırdım. 80'e karşılaştırdım. Yani parça 80'den büyükse, bakın ilk başka boyu neydi? 3'tü. buraya nereye kabul ettim? Merkel 1.0 ile Sonra 60'ın üstüne çıktı. Zaman. 60'ın üstüne çıkması ne? demek 4 metrekli boya geçmesi demek bunun. Bunu da ben neden kabul ettim? Merkel bir mağdura kabul ettim. Şimdi diyorum ki, sekizin üstüne çıktıysa, yani dört metrein üstüne çıktıysa, öyle değil mi? Sekizin üstüne çıktıysa, sette Merkel bir ama bir seçim yaptı bu yüzden artık Merkel bir nokta Şu anda ben yaptım şu seçimle artık Merger 1.2'yi setlemekte diyorum Yani bu seksinin üstüne yani onun şey ee, boy yani 5 metrelik boy diyorum Bunu böyle setledik mi? Evet. Setledik. Şu anda boy seçimini yapıyor muyum? Yapıyorum. Yapıyorum. Bir tane kalan bir butonla buna ne diyelim? Başlam butonu diyelim. Karşı butonuyla ben bank motorumu çalıştırayım Bank motorunu seçtim. Bank motorumu nereye? Q 0.0 Önce boyu hallettim Şimdi tekrar başa döndüm Motoru sürmeyle başlıyorum Yani adönü çiftlerle denemle başlamıştı Önce sıkıntılı yeri hallettim Çiftler benim için sıkıntılıydı Ben burada boyluğu seçtim mi? Seçtim Şimdi Dikkat ederseniz ben size başladım demiştim bir, çözerken, yani bir problemi çözerken parça parça çözün. Çünkü ondan her biri bir parça kır, sonra toplanır bütün oluşturur. Şu kısım belgeyi ee, buluyor problemdeki, boyu buluyor, uzunlukları buluyor. Şimdi butona bastım, başarıyorum bu problemi, motoru çalıştırmaya başlıyor. Başlığa bastım, motor çalışsın. Tamam mı? Senfesi. Ama Sadece başlaya basmam yetmesin setlemek için. Espir sensörünün de burada parça olması lazım öyle değil mi? Motorun çalışabilmesi için buraya parça itilmesi lazım öyle değil mi? Evet. Şuraya parçanın itilsin yani espride kapanmış olsun ki, espride kapanmış olsun ki panto parça itilmiş olsun bunu anlayın. Yani sadece parçaya bastım şey yoksa, malzeme yoksa dönmeye başlar. Malzeme olmayan bir bantın dönmesi benim gelmez. Anlaşıldı mı? o zaman başlaya basmışım bantlara parça itilmiş yani parça varmış birazdan onu sıkıldığında göreceğiz ve q setlemeye başlamışım setlemeye başladığımızda parça ile doğru hareketi. geçti mi? geçti geçerken espir boya göre merkez 1 1-1 veya 1-2 setledi mi? setledi parça olamaz şimdi espiri geçti tamam mı? başta dedim estirde parça var başlaya bastım çalıştı parakete geçti şunu koyalım buraya daha şey gelecek estirde örne dedi ki bu küçük parça dedi ondan sonra farklı zaman uzadı yok bu ara parça dedi. ondan sonra zaman daha da uzadı yani uzun parça dedi şimdi şu adamın yaptığı bana estirde yaptı ne yapman lazım? bu boya göre gelip ya burada ya burada ya burada vurması lazım öyle değil mi? Yani o boya göre burada burada burada, burada motoru ben durduracağım bak motoru durduracağım. Yapılacak olan o. Bakalım şimdi. Parça küçükse merkel 1.0 ise parça ara oysa merkel 1.1 ise parça uzunsa yani merkel 1.2 ise tamam mı? Parça esprili geçtikten sonra şu üçünden bir tanesi setli öyle değil mi? Evet, diğerleri setli değil. Ya bu setli, ya bu setli veya bu setli. Parça uzunsa en uzunu, şu aşağıdaki setli. Şimdi şu yeni diyelim kısa boy, kısa orda uzun. Kısa boy seçilirse bunu kapatalım. <gülüyor> Evet bu kapalı. Nereye geldiğinde dursun bu? Seçti. Nereye geldiğinde dursun? Seçti. <gülüyor> eskiye şampiyonunda eski burayı kapasın da Kapasın. Resetlesin mi? Bank motorunu? Evet. Kür neydi? Sıfır Yani borun sayısı, buna kapanmışsa, <gülüyor> ve o oraya eskiye şartmışsa, <gülüyor> tamam mı? Resetlesin. Borun ara boruysa, yani buraya kapalıysa, e3 çarpmışsa e çarpmışsa e bu resetlesin. Boy uzunsa şey 3 boy uzunsa yani merdiven 1.2 kapalıysa S4'e çarpmışsa yine bir durdursun, bant bu durumu durdursun. Şimdi, uzun boy seçtik. Parça uzun, öyle söyleyeyim. Geçen gün diğer sensörleri görecek, öyle değil mi? Bakalım şurada ne olacak? O zaman parçamız bizim 5 ee, metrelik parça. Tamam mı? 5 metrelik parça ise merkezlerden var biz sette. 1-2 bu sette parça geçer benimle suçu burayı kapalı mı? ama burası açık evet. parça geçer benimle suçu gördüm burayı kapalı mı? Evet. ama burası açık ve yapmadı açık. ve setlemeyi nerede yaptı? Evet. ilgili evet. sınır altlarına geldi indi, ilgili boyutu evet. setlenmişse durdurmayı öyle yaptı evet. durdurma işlemi ne yaptık mı burada? evet yaptı. şimdi nereye geldi? parçayı gitmeye geldi Öyle değil mi? Parçayı aşağı düşüreceğiz. Yani, eski 2de durmuşsa boy 1, s durmuşsa boy 2, S4'de durmuşsa boy 2 silindir. Parçayı yandık Şimdi onu yapalım. Yine başlıyorum. Kısa boysa ise merkel 1.0 ise Orta boysa merkel 1.1 Veya uzun boy merkel 1.2 ise Öyle değil mi? Ve Bu Buysa Ve S2'ye gelmişse Sadece bu olması da gerek 2ye gelmiş olması lazım parçanın Orada boy Ve S3'e gelmişse Uzun boysa Ve S4'e gelmişse Parçayı iç Bu ne? Boy 1 Boy 2 Boy 3 Bahşiş şey bitirdin mi? Bitirdim. Evet. Burada güvenlik için bir şey daha sorduğumuzu. Burada güvenlik için daha bir şey daha sorduğumuzu sorgulayalım. Diyelim ki ya bu itme işimi yaparken ban kurmuş olsun. Ha ban kuruyor mu? Bakın. Reseptli. Şurada ben reseptli miyim falan? Ya ban kuruyor mu? bir güvenlik işi yapalım. Ya. Küünün sıfırında sıfır çalışmıyorsa ile bir de sorgulatalım. Ne olur? Çok ciddi bir sıkıntı oluyor. Yani ee, şu anda bu bilgisayar ortamında bir yazılım olduğu için, yani bilgisayar ortamında çalışan, yani resetlediysek burada. Yani şu saatte sağlayın bunu resetliyorsa, şu aynı şart burada gelecekmiyorsa zaten resetlenmişler. Ama şimdi güvenlik için ne yapabiliriz bunları? Koyabiliriz. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bakın şu şart, şu bir şart da şuradaki şart. Öyle değil mi? Şuraya koymuş oldukça Üç şart, aslında buradaki şart. Yavruca bu ya Yavruca burada reset nefesi durmuştu. Tamam. Ama şunu da bir güvenlik olması açısından, ekstra güvenlik olması açısından koyabiliriz. Koymayabiliriz yani. Şimdi, parça gitti mi? Gitti. Ne oldu? Geldi ittii. İkinci eşiklerden kurtuldu mu? Kurtuldu. E3'ten kurtuldu mu? Kurtuldu. Veya S4'ten kurtuldu mu? Kurtuldu. Burada şöyle bir şey koyabiliriz. Şöyle bir şart koyabiliriz. Ya parçayı vurdu, tamam mı? Parçayı vurdu ama işte parçanın kafası kurtulmuş olabilir sensörden. Aşağı kanat tarafı da kurtulmamış olabilir bağlantı. Anladınız mı? Yani bu vurduktan sonra silindir bir miktar daha beklemesini isteyebiliriz. Anlaşıldı mı? Yani nedir bu? parçaya gelmemez. Şu andaki şey bu. Tık vurdu geri geldi. Tık vurdu geri geldi. Sensör görmüyor tamam düştü kabul ediyorsun. Sensör görmüyor tamam düştü kabul ediyorsun ama yani silindir vurdurduğun zaman diyebilirim ki ya silindir bir miktar daha kalsın. Anlaşıldı mı? Silindir hani vursun, bir iki saniye daha orada beklesin ki şey olsun eee tam düşmüş olsun yarısı askıda falan kalmasın o zaman diyelim ki bunu bir tane T38 gibi bir zaman ötesiyle devreden çıkaralım T38 devreden çıkarttığı işlemi T38 yapsın peki T38 ne zaman gitsin devreye boy bir gitsin yani şundan olduğunda boyu ikiyken de girsin Boyu üçgen de girsin Bunlardan herhangi bir çalıştığında K38 devreye girsin Burada şöyle bir durum söz konusu olacak Şimdi tamam o zaman 3 saniye, saniye saydırılır ben de. Tamam mı? 30'u saydırılır. 3 saniye sonunda ne yaptı? İşte eee yukarıdaki bir komutanı açtı. Ama burada şöyle bir şey var. Vurduğu anda sensörden kurtuldu mu parça? Öyle değil mi? Vurduğu anda parça sensörden kurtuldu mu? Vurduğu anda parça sensörden kurtuldu mu? Durur. Aşağıdan He, Bunlara aşağıda buna çalıştırdığı boyu giden buna çalıştırdığı boyu giden buna da çalıştırdığı bu üçten birini yapacağız. Niye? Tekrarlıyorum, vurdu parçayı, parça söylenip tutulduğu anda kendisini durdurur. Evet. Ben ne diyorum? Onu bir daha davetlesin diyor şey, vurmuş oldu. Ne oldu? Zaten buraya geldiğinde, buraya geldiğinde, Toulouse ya şuradaki kontratlarını açacak, değer bir şey kazanacaklar, müjdele yapacağız aslında, bunun her değeri çıkacağını. Parçayı kırıyor. Başka ne var? Şunu devreye alalım mı? Şeyden düşüren ee, Adını hızlı getirin Bantı ilk düşüren parçayı J'ye alalım devreye Eski. Şu şu Bantı düşüren ilk silindirin var ya Bantı evet. düşüren ilk silindirin çalışabilmesi için Şartları size oluyorum Bakın, ba bantla düşüren, şu sevegir için şartları sıralayalım? Bantla düşüren sevegirin çalışabilmesi için Öncelikle Eskirde parçanın olmaması lazım. Öyle değil mi? Çünkü üst üste değil yani. Üst üste değil, bu bileki de şart. Eskirden kurtulması lazım yani. Yeniden. Kurtulmuş olması lazım. Başka bir şart mı? Bu silindirlerin çalışması da önemli. Bu silindirlerin çalışma olması şartı olur. Bu silindirlerin üçün orta çalışma zamanı en iyi mantıklı duruma değil mi? Yani bunları tek tek şart koymaktansa silindirlere, silindirlere çalışıp sözmediği üçünü de tek tek sorgulatmaksa mantıklı. Mantıklı sorguladır. Eğer mantıklı. Kür 0 nokta, 0 duruyorsa Öyle değil mi? Çünkü bant nerede durdu Kim resettirdi bantı? Şey, Şu Malzemelerin şey, şey, şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bantını duruyorsa Alan borsa, atacı alan borsa, bantı duruyorsa Attı Atar atmaz hareketine mi? Bilmiyorum Atarak nasıl harekete geçir, ha. geçirip geçirmeyken ha geçiririp geçilmez mi onu bilmiyorum bakalım bir daha. Başta varsa Önne şimdi başta varsa Öyle değil mi? Atlı espri gördü mü? Evet. Esprili gördü. Espri gördüğü zaman harekete geçer mi? Geçer. Geçer. Geçince burayı açar mı? Açar. Açar. Burada beklekti istiyorsanız yine daha öyle bir sistem koyabilirsiniz ama buna nedir? Buna ne diyelim? Bağında atlar silindir. Bakıyorum tekrar son şartlarıma. Bir sıkıntılar mı yok bu devlete? Esmeri kurdaşlarını kullanacağız ve hızlı mı kullanacağız? <gülüyor> <gülüyor> He? Sonra bunun kapısını Niye evet. s parça varsa açar mı? Açar. Açınca çözüştürüm bile istemiyorum zaten. S1'de parça yoksa? s parça yoksa? s Eski parça. Kapalı mı? Evet. Kapandı. Eee, ağrıyorsa Tamam, çalıştırsın. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var bununla bakalım. Yani daha parça ileri doğru gelirken arkadan parçayı sürer mi? Anladınız mı dediğini? Evet. Yani parça ocağı eskiden de bir kurtuldu, tamam. Ama giderken parça yapar mı? Tartmaz çünkü giderken zaten şurada çıktı. Evet. Yani parça ilerken peşeyi süreriz. Anlatabiliyor muyum? Oraya çıkacağı için o çalışmayı yaptı. Bakalım başka bir sıkıntımız ne? Ee, Bank'ın durduğu an hangisi? Şimdi eski şartını sağladık. Bank'ın durduğu anda bu kapalya yok mu? Kapalya yok. Bank'ın durduğu anda peki bunun sürmesinin bana bir sıkıntısı vardı. Bank'lar nerede duruyor? Sıra da arada çarptığı zaman duruyor. Baş ne zaman başlıyor? Şimdi bakalım. Başta butonla başlıyor. Şimdi orada parça yaptı mı bakalım? Gitti durdu mu başinda? Bu parçaya geldi geldi mi buraya? Durur durmaz, durur durmaz bu pistonun veya bu pistonun veya bu pistonun parçaya atmasıyla dışarı. Bu pistonun parçaya atması aynı zamanda denk gelir mi? Herkes burayı iyi seyretsin. Bak buraya. Geldi buraya geldi mi? Geri gelen boydu mu? Orta doğru. Buna ee, şey silindiri dışarı atıyor mu? Evet. Durduğum, bunu dışarı atarken aynı anda buradaki silindir şeyi e, yapıyor mu? Adınız ne gitti? Bandana. Bu ne diyor mu yani? Bandana atamam band, şey silindirle. Bandana sokan silindir aynı anda çalışıyor. Anladın mı Erdi Bey? Yani durdu. Durdu. Atıyor. Tamam mı? E, bu da durduğum banta sokuyor. Şimdi ona bir şu evi dikkat edin. Bantın başlaması ne zaman? Bantın parça girer bilmez. Anlaşıldı mı? Bantta parça girer bilmez. Ne oldu? Ben bu silindir altı saniye sonra kaç saniye bekletmiştim? İki saniye, üç saniye bekletmiştir. Ama silindir orada beklerken bant hareket etti. Niye hareket ettiğini herkes anladı mı? Parçayı attı mı? Bank'tan. Bu parçayı atar atmaz. mantan parçayı atar atmaz. Bank durduğu için durdu, attı. Durduğu anda bank buradaki şeyi sürdü mü? Parçayı sürdü mü? Orada parçayı yumruk görmez, bank setledi mi? Setledi. Yani itti silindir, silindir orada değil, ama hareketi de geldi. Şimdi bu bize sıkıntı yapar mı yapmaz mı? Ona varmamız lazım. Anlaşıldı mı demek istedim? Yani hocam, şey silindir içeri gelmeden banklardan silindir içeri gelmeden bank yerinden harekete başlamasın der misiniz? <gülüyor> Veya proje bunu değer ne? Heh. O zaman da şöyle bir şey, ee, bunları bilirsiniz, Az önce senin dediğin Üç silindir birden sonra uygulatma var ya, başlama şartı olarak şu araya, Başlama şartı olarak şuaya her üç silindirin de boy 1'in boy 2'nin boy 3'ün çalışmıyor olma şartını getirebileceğiz ekstarda. Anlaşıldı mı? Yani daha silindir bir şartla zamanla içeri girecek, tamam mı? Silindir içeri girmeden mantığı olamazsın derseniz, o silindire kapalı örtü koyarsa. Bu açıktır, bu açıktır veya bu açıktır. Yani herhangi bir açık olduğu için ne yapacaktır? Silimleri başta butonun olmasına rağmen veya başka girişte olmasına rağmen parça eskili, görmesi, eskili sensörü parçayı görmesine rağmen o sensörün içeri girmesini bekleyecektir. Bir bakın bakayım şimdi. Bu soruya da açık güzel verilebilir. sorun iyi. Ama temel mantığı bu. Heh bir, güzel, bir tamam nakil edecekler burada bir şuradan alalım ben geliyorum tamam güzel bu ölçümü ne zaman yapıyorum Bant ve enerjik ederken yatıyor. Yok şey değil, bunun var su iş değil onlara. Değil Merkezler, bütün merkezlerden düştün. Merkezlerden düştün. Merkezlerden En fazla parçayı düşüyor Evet. Parçayı <gülüyor> Evet. Evet. Orada düşüyor musunuz? Parçayı Düzeltiyorum normalde açıya. Şey. Evet. Açık açık. Ne oldu? En son silindiri attı aşağı. Bekledi. Silindir içeri girerken bütün merkeverleri beyler ışığı arttı. Zaten bunlar da içeri giriyordu. İçeri girerken buradaki merkeverlerin açması beni çok fazla enteres etmiyor. Evet. Bakın şimdi olay ne oldu? Taktı mı? Üç saniye bekledi mi? Üç saniye beklediğince Neredeydi o? K38 üç saniye girdi mi? Bekledi mi? Bekledi K38 buraya açtı mı? Açıldı. O K38 burayı kapadı mı? Kapadı. Kapadı mı? Merkezleri besetledi mi? Besletti. Merkezler burayı açtı mı? Açtı. Zaten işi bitti merkezlerle. K38'ı açtırdım. Zaten o çıkış e, silindirlerinin açtığı K38 kendisini de sıfırladı. Bir sıfırımız kalmadı. O zaman hani değişti ki mesajın me farksız seyrede geldi. Ha, aşağı silindir çalışacak Orada hani şey diye baktık Trensibin de düşürüm baktık yani Düşürüyor yani, şu, En son çizdiğim bir bölge vardı D'de F'ye Hocam oraya da e, başta şey. Q00 basma konuları silindir için çalışmaz B. mı? Bas Bir B. daha söyle bakayım Yani hocam hani şimdi parça düşse bile Bant çalışmayacağı için bir... Niye? B. B. Nerede bantı resettiyorsun sen? Şurada Burayı değil mi? Evet Bu pakonu mu? Ha. Kapalı mı? Reset Bu kapalı mı? Reset Bu kapalı mı? Reset Parçayı gördü mü? Gördüm Reset attı mı banta? Durdurdu mu? Durdurdu Parça düşüyor mu? Düşüyor. Eskiden kurtuldu mu parça? Veya S3'ten kurtuldu mu? Veya S4'ten kurtuldu mu parça düşerken? Kurtuldu Kurtuluğu için resiz şartı kalktı mı ortaya? Kalktı. kalktı. Ama ben parçanın düşmesinden sonra ne kadar daha beklemesini istiyorum ben? İki saniye daha beklemesini istiyorum. Parça düştü. Yani şu resiz şartı artık ortadan kalktı. Şunlar merkelerden kapalı. Üçünden biri kapalı. Örneğin şunu düşün. Bu kapalı mı? Kapalı mı? Mantı durdurdun mu? Parçayı attın mı? Atarak parça buraya açıldı mı? Açtı. Reset şartlarından kattı mı? Kattı. Tamam, ama ben hükümetler beklemesini istiyorum. Reset ortadan kattılar da ben buradan set basıyor muyum? Ee, Tekrar bu konu bahsedelim. Bu top kalıcı mı Kalıcı mı? Evet. Tekrar set ediyorum. Reset kalktığı anda, anda seti yer sistem. Tamam. lazım ondan. <gülüyor> Var mı başka soru? <gülüyor> tamam, teşekkürler.